Arkadaşlar sizinle birlikte bugün TikTok Slomo videolarına tepki vereceğiz Güzel olanlar da var kötü olanlar da var Yani gözüm bazen kanayabilir Bazen kanamayabilir ee, Tamam hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar başlatıyorum Başlatın. Bir dakika başarılı Kız geldi Kaaslı birerdi Bakın şimdi İzleyin beni Bir dakika. Ha, müzik iyi tamam, müzikçi. Ben böyle işin gidecektini. Yetecekliğine... Evet arkadaşlar. Şimdi mükemmel canlı sonra başlayalım. Devam edelim yani. Evet. Evet. Evet arkadaşlar bu videoyu da izlediğimiz mütüm Yani bu video kötü değil bu video WhatsApp'tan al oh. denilen bir video diye çok güzel değil evet, sev Allah ın saçma. Etoplev Arkadaşlar biz buna mahallede ne diyoruz biliyor musunuz? Janjan. Janjan diyoruz biz Janjan bunlar. Biz mahallede bunları böyle tiplere Janjan deriz. Bu tam bir Janjan. Yani janjan. İşte her Dönülmez dediğiniz yolları bitirdim dönüyorum. Siz vaziyet alın ben geliyorum. Herkese buradan bir bu kapak olsun. Senin derdin bana yetti. Evet arkadaşlar reklamları atlayıp devam ediyoruz şimdi. Baş başka zaman şimdi başlayacağım. Yani, evet, çok geçtim. Kanı ha. da hak ettiğiniz gibi evet. Ne bekliyordunuz? Evet, Siz evet. her altı yerken benim aynı kancıyamını mı düşündünüz? Hmm. Çok salaksınız. Salaksınız. <gülüyor> evet. ee. Cellat eee, Allah'ım. Fışşşş! Allahım. Adım yerimda Arkadaşlar bunlar mal Hediye. He. Bunları keseceğim. Aha. Jellat Father'ın. bu da Cellat amca. Bu kızların babası Cellat, bu da amcası. Zil, Mehmet Father. Suyu Suyu Madenc. aha Cellat Father. Yağmur, ne rüzgar Jelat Fader'ım. Jelat Fader al beni al. Ha, aha slow mo güzel. Hop çarptı güzel. Pardon kanka pardon. Pardon dayı, pardon. Oo, sen kimin şevgilisine şekil yap Hop hadi bakayım. Ha, hop kaldırdı herifleri. Bu tabi. Bu yazdan şeyle alakası yok da. Aslında söyleyeyim. Aha Elimi acıttın şerif Oha. Bana vurdu. Vay, Allah Bana vurdun Vaaay Yetişe bekli Allah'ım adam öldürmüş Yürüver Ne güzel etkisi İnşallah video Müziklerden telif yemeyiz Ki ben Ne yapayım ya yani? Telifli hissettiklerimin sesini kapatırım Aha Doğanay sen kimsin lan ne tükürüyorsun. Vay. Çok karizmayım dostum. Polat Adembar. Seslerim yok benim. Teşekkür ettiklerim, bir de postel ettiklerim halinde. Ya Polat'a çok aldım işte. Sorry sorry. Box. Arkadaşlar evet, biz onur bizim. Buradır. Na buradır. Hop, hop. O. ne lan top? U. Ben aradaki yapana takıldım. O da güzel. Şimdi <gülüyor> diğer tıklığımıza geçelim. Kim kim yarsa? Kim kim yarsa? Ne güzel harika <gülüyor> Ben ne yapmalıyım? Buradaki kap kamerada gözükmemeyim bu önemli. Hayır nereye girdik? Aa, tamam. Şöyle yapalım. Biz adam seydeceğiz. Acaba hapson. Dur. Ya, tamam dur. Şurayı görelim. Gel kamera. Tamam göster bakalım. Okey. Çok iyi. Tamam. Hazırım. Şimdi şunu aldık. Bizim tarzımızda. Geçelim. Daha dedim, çok güzeldi. Çok güzeldi. <gülüyor> Evet. Evet diğer videomuza geçelim. Una da süpermat. Haydır lan. Bekleyin ki önlerimi göstersin. Neredesiniz bizim kız öğretmen çıktı. Vaat. Mesleğin ne? Wow. Mesleğin ne? Babayım. Şimdi orayı da canlandıralım. Nasıl Evet arkadaşlar canlandırmamızı beğendiyseniz like atın. Bak görsen, sen görsen Allah düştüm kalktı. Oha. O vay ya. Saçma. Ama Aha dupeş ya gardosun gardosun seveyim. Aha. Evet hop hop. Ben aptal mı naizin ya piyo hop ob ob bana apps kesiyor ya var zda ya yes. sıkıntı ya annacamızdayım gel ana ana ana ana bize merve Allah Allah aşkams ya habibim ala dik ya kız düştü orda yaptı hadi ben bu kadar saçma video ederim hayatımda diğerlerinden de o zaman kızı çekti ooo bebeğim vayır duraa ha. ben de senin içini çekiysem sopayla geldi yani, sopa ooo nihayet şey yani. Bu güzeldi yani. yani. Montajı <gülüyor> <Yemek. gülüyor> niye verdim lan? Niye verdim lan? Bu bize bize babayım. Bunlar babalar. Böyleyiz tamam. Vay, kafriyim de. vur bakayım. Allah orada da. He, bu ne? Leydi var. Be Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Böyle daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmanız çok önemli. Abone olursanız ben de like atarım Ben de <gülüyor> karıştırdım. Abone olursanız ben de bu videolara atarım. daha nasıl bir like? Nasıl bir izlenme gelirse ben ona göre atacağım. Videolarını TikTok'ta görürseniz hemen geçin. Bu da duyurudur. İyi günler. Kutlayın. Kendinize iyi bakın.